Umarım müziğin sesi gelmiyordur. Denedim de gelmiyordu. Evet. Umarım sesim de geliyordur. Şimdi en son nerede kalmıştık? ve bu niye böyle abicim bu oyun ha ayarlayamıyoruz mükemmel. ayrı bir sıkıntı ama hallederiz biz bunu. Şimdi ağırlık kaplama öğretiyorduk biz burada. dakikada 2 çıkartan cinsten. 42 o da olacak. Bu dayı da daha üretime devam. Başka? Zaten öbürünü tamamlamıştık. Aa evet bir de şu hub sistemini yapmıştık en son. Ya da video dışında mı yaptım? Ne olduysa. Ve bu arada arkada böyle Türk müzikleri falan dönüyor. Kesin telif yiyeceğim ya bu videoda. Neyse biz gidelim. Yine de olsun. Çok çok şey yaparım. Müziklerin seviyesini falan düşürürüz. Şimdi dostlarım. Benim öncelikle yapmak istediğim işlem buradaki bütün her şeyi o tarafa doğru göndermek ve yine hiçbir şeyimiz yok. Şaşırdık mı? Hayır. Şunu düzeltelim. Şimdi bugün bunun ikinci aşamasını tamamlayacağız. Yani bu uzay asantörü aşama ikiye... Çok pis telif yiyebileceğim bir müzik geldi yine. Umarım, umarım gelmiyordur size. Çünkü çok ciddi telif yiyeceğim. Ha bu arada bu videonun kalitesi çöp olabilir. Çünkü ayarlarını değiştirdim. Bir silindi tekrar yüklendi falan. Şimdi biz en son bu taraftaki yolları falan çekiyorduk. Aman boruları. Aynen gelmiş o taraftan. Şimdi seni yavaştan çıkartalım yukarıya doğru. Ha ne? Ha böyle mi yükseliyordu burada? The Skyline'sta öbür türlü yükseliyordu ya. Ya da öl neyse dur söylemeyeyim. Aynen öyle böyle çekeceğim. Şimdi arka tarafta da müzik müzik çaldığı için normal yardırıyor gibi geliyor bana. Seni de ayarlayalım. Şimdi ben buraya şey yapacağım. Bildiğiniz üzere. Tüp çekiyorduk en son. Hipertüp. Yalnız hipertüp yapmak için malzememiz var mı? Nakliyattan. Birazcık çekebiliriz sanki. Çünkü şimdi o tarafa falan çok gideceğim. Hatta o tarafa bile birazcık rafineri ekleyebilirim yani. Baya gelmiş bu arada buraya. Su altı. Su altı hyper tüp çekmiştik geçen bölüm veya video dışında çektim işte bir yerde yani çok sorgulamayın ama çektim. Şu şurayı 50'ye kadar tamamlarsam. Artık yavaştan şu su altından çıkartalım. şunu 50'ye tamamladığımız anda şimdi seni de çekelim. Olmadı lan. Ya da öl. Neyse. Ya söyleyesim geliyor işte. Olmuyor öyle de. Şimdi ben şu tarafa doğru yavaştan tüpümü yükselteceğim. Tüp girişi için de boru lazım. tamam. Devam edebiliriz. Şu an benim bunları yapmamdaki sebep de birazcık gidip malzemeler biriksin diyor öbür tarafta. Zaten rafineriyi büyük ihtimalle bu tarafa doğru kurarız. Şu şeylerin arkasına santrallerin. Tamam bu okey. Bu da okey. Ya yürü yürü yürü. Ağzını burnunu kıracağım. Keşke olsaydı ya şu biraz hızlı bir şekilde. Şundan alayım biraz. Ondan sonra şu bizim ana depoya giden yardan da bir iki tek alalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Nasıl yapabiliriz ama? Buraya birikmiyordun. Buraya mı birikiyordun? O iki kere nasıl fail olabiliyorum ya? İki de ondan alalım. Şuradaki bizim ekspres yoldan gidelim ya. Boş verin onu da. Hiç öyle o taraflardan uğraşmayayım ayrı ayrı. Bir tık elektrik üretimimizde sıkıntılar var ama halledeceğiz. Şurayı yavaştan çekeceğim. Ve bu arada şey de yapacağım. Direkt rafineriden o tarafa ekspres yolda da çekeceğim. Yani biz o kateryumun orada bir duralım. Ondan sonra devam etsin. Nasıl? Bence güzel. Bu nasıl bir reklam ya? Şunu bir şunu bir kaldıralım da. Birazcık seçmece müzik açayım. Şimdi. Buradan tüp girişi atalım. Seni bağlayalım. Bak şimdi göstereyim bütün hattı. Büyük çoğunluğu suyun altından gidiyor. Ortalama yani, su altı denilemez. Şimdi gidelim o tarafa da yavaştan. Bu arada şu an sadece hattı göstermek için geldim buraya. Bu bu taraf artık tamamen bizim. Düzelttik biz bu tarafı. Şimdi burada Ham Petrol var. Şu arka tarafta falan da vardı. Hatta burada öldürdüklerimiz duruyor. Ha, duruyormuş burada bir birkaç tanesi. Hop. Hop Lan lan dur dur dur canımı fullemem lazım Olmaz böyle Kurtarın beni Şimdi canımı fullledim şimdi sizi yiyebilirim Hop spawn Evet Evet Vestel reklamı tam sırasıydı Ama öle artık Bu nasıl bir combat update lan Artık bir bi ölsen sende Oğlum çok pis kaza geldim ha Seni de öldürebilirim böyle Gitti Bitti herhalde ya yaratık bu adadaki bütün yaratıkları halletmem gerekiyor. Çünkü gidiyor. Ada tamamen güvenli olsun ki rafineriyi buraya da kurabileyim. Şimdi şu tarafa doğru da gideyim. O, o adadaki petrolü de alayım. Aa, bu ada birazcık daha korkutucu olabilir açıkçası. Ondan dolayı hazırlıklı olalım. Yiyip şunları. Bunlar da baya azalıyormuş hızlı hızlı. Sen şu yeni gelen boss değilsin değil mi? Yok. Siz boss olarak geçiyorsunuz ama boss değilsiniz. İki tane yok muydu ya? Ananın. Ananınki mavi. Mavi olan bu. Bu mavi olan manyak vuruyor bize. Oh oh oh oh oh, here oh, he we go again, olamaz. Şu bir gelsin bize. Sen bir gel, tamam mı? Oh oh oh oh, Oğlum biz bunu daha serinin başında öldürdük ya. Oh. Merom ölmedin mi? Bitti. Bitti bütün her şeyimiz şu anda. An itibariyle. Dolduralım tekrardan. Oh. Oh oh oh. bos oh, boss. Boss hayır hayır. Hayır hayır. Boss. Boss hayır. Hayır. Hayır. Hayır abicim. Çok mu önemli bir şey veriyorsun ki yani? Alt tarafı... Oh, oh, oh. Bitti mi abicim? Geliyor gene. Tipini sevdiğim. Tamam abicim, ben sizin adanıza falan gelmedim. Tamam mı? Gelmedim ya ben sizin ağzınıza geldim mi kim diyor? Şu maviyi öldürmem lazım asıl. Seni şimdi Allah'ına kavuşturacağım. Dur sen beni bir fark etme önce. Ben şu önce şu tenhadakileri halledeyim. Ya abicim bu şey ne? Bu şey ne alaka ya? Gelsin ebe. Oo ooo oh, ooo oh, ooo. Oh, o oh, oh. oh, adam adam dövüyorlar. Gelme, atma şu maviye. Atmasın artık şu mavi ya. Söyleyin de. Abicem, ne yapacaksın o kadar makine ya? Bırak işte biz alalım, bize lazım bunlar. Ya sen sen atma şunları işte be. Gelme, atma, atma. Ağzını burnunu kıracağım bak senin ya. Hah bir tanesinin ikini kırdık. Ah atma. Lan ne yapıyorsun? Git git git. Git. Git oğlum git öleceğiz bak. <gülüyor> Burada da bunlardan var ya. Gitin oğlum bir. Niye bu kadar sıkıntı oldu bu arada? E savaş PVP'miz iyiydi bizim. Heh, al son 6 tane. Yiyelim de bulunsun. Gidemiyoruz ki sudada istediğim gibi. Buna birazcık daha combat gelmesi lazım, savaş güncellemesi. Ama iyi de ben ben öbür maviyi almıştım. Şu an bu niye bu kadar güçlü? Saçma. Uh, çok çok çok çok çok çok telif yeme riskim var. Ya sen niye buradasın be? Ha öldür. Ney? Ney? İkincisi mi geldi? Ne diyor dayı? Dayı sen ne diyor dayı? Dayı vuramazsın sen bana. Yok değil mi burada başka o kadar zararlı? Ama burası bizim ada değil mi işte? Değilmiş. Ya da öbür tarafı. En azından daha iyi burada bir şeyler almak. Bu ne abi? Bir tane daha var geldi görüyorum. Nerede şu bizim mavi yaratığın olduğu ada? Seni şimdi alt edebilirim. Bir şeyler geliştirdim kendimce. Şu şu şu W space mantığını kullanacağım. En hızlı şekilde böyle öldürebiliriz biz bunları. Bunları da gerçek zannediyorum. Hop. Hop, hop, hop, oy oy oy oy oy oy oy oy oy Yo yo yo, hop, kaçalım N.A'yı kaçır da N.A'yı mısın Agak? Niye kaçırıyorsun? Öldürdüm Öldürdüm Buldum taktiğini Seni de uçurayım. Bu ne abi? Ben seni osuruk çiçeği olarak tanımlayacağım artık. Harbi yani. Onlar gerçekten osuruk salıyor etrafa. Sarıyı alalım ya. Sarı lazım oluyor bize. Bitti mi lan? Aha, bunlardan dolayı anlıyorum o bedava malzeme ne yapacağız Alak bari bu devirde kim kime beleş malzeme veriyor o bilgisayar Aha sıfır enerji İşte bu? İşte bu. Hard disk. Alternatif tarif alacağız artık. Şurada da bir şey var. Ha burada sümüklü böcek var. Morem'de. Ama ben bunu nasıl patlatabilirim acaba sayın oyun? Yumruklasam böyle. Veya bizim burada dinamit gibi bir şeyimiz var mı? Dinamit. TNT. Parçalarda değildir ekipmandadır büyük ihtimalle ekipmanda da değil <gülüyor> parçalarda olması lazım o zaman B böyle çeksem falan içinden yok Öyle iki üç tane daha yer vardı. Kateriumun falan da kapatıldı. Oraları da nasıl parçalayacağımızı tam olarak bilmediğim için sıkıntı var. Bedava bilgisayar da aldık daha üretmeden. Biz bunu analize koyarız şimdi. Uçarız oradan da. Bomb. Geldim. Ama şimdi önceki taramaya ne oldu? Hani şimdi onda da vardı ya böyle bir şey. Disk taratıp açılıyordu. Koyalım şuraya iki dakika bak ha illa almam mı gerekiyor bunu valla bunu alacağız o zaman şimdi buradan böylelikle baya bir şey alabiliriz Şimdi çelik çubuğu seçtim çünkü ileride şeyi yükseltmemiz gerekirse hani şeyden az üretiliyor ya normal demirden o demirdeki sıkıntıyı oradan hallederiz çünkü dakikada 112.5 üretse en mantıklısı o. Eee direkt gidelim ya. Şimdi uçabiliriz yine. Lan sen yine mi buradasın? Sen ne aklı benim fabrikamda gecesin lan? Dur ben şu şeyleri üreteyim. Güç parçalarını. <gülüyor> şu, an karşı, şu an bizde kaç yedi tane olacak böylelikle sonunda kurtardık şu disk saramasından ne çıkacağını birazcık da merak ettiğim için Şu böceği araştıracağız bir de işte. Ha bir de işte şunlardan sağlık şeyi yapılıyor falan. Cep boyutuyla falan çok uğraşmayacağım. Akıllı ayırıcı falan. Niye ben konuşurken sürekli reklam çıkıyor? Heh, şimdi şuradan uzaylı organizmalardan da bunları araştıracağız falan da çok araştırma tarafına yönelmek istemediğim için şu an iyi hissediyor buradaki üretim kendine Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Mükemmel. Bu, bu da hemen doluyor ya. Aha. Tamamlanmış bu. Git. Adam delirtme. Bir daha lazım olmazsın herhalde bize değil mi? Umarım. Kalsın o 64 rotor. O kadar zenginiz ki. Kalsın falan... Oradan da gideyim bizim uzay asansörüne doğru. Bu bölüm birazcık da işte bunları tamamlamaya yönelik oldu. Bu da elimizde kalmasını atalım. Böyle birazcık daha hızlı gidiyorsunuz bu arada Mom momentumunuz sayesinde. Şimdi 166 diyorduk. Ha bunlar tabii elli elli steklendiği için birazcık üzücü olabiliyor. Şimdi. Atamıyorum ki hiçbir yere. Seni atalım. Ondan sonra bir 50 artı 21'imiz var. Onu da atalım. Seni atalım. Başka var mı? Kaşınan. Ha bir de şu vardı. Kaşınan. Onu da attığımız anda çok temiz oldu her yer. Kaç yapıyor burası? 100, 200, 243. 300'e dayandı yani kısacası. Iı ıh. Iı Bu ne oğlum? Seni şöyle şöyle şöyle... 410 oldu. Güzel duruyor. <gülüyor> Alalım 410 son 90 sonra direkt chat diye zaten tiar şeyini göndereceğiz olayını böylelikle bitmiş olacak zaten plas değil de stabilleştirdiğim anda da seri de bitecek. Zaten bir serinin uzunluğu 14 bölümde falan son buluyor yavaştan. Normalde diğer kanallara göre bu son bölüm. Bana göre sondan önceki son 5 bölümden önceki şey yani. Şu an... Beş bölümden sonrasında çok şey yapmayacağım. Hani ana serimiz buydu ya. Buna update gelirse bu haritadan devam edeceğim. Yeni gelen ne var diye seviyemin yettiği sürece. Onun dışında seriyi tam olarak bitirmeyeceğim. Hadi bakalım son bir dakika. Ne gelecek acaba? Hadi bakalım. 3 kere buraya. 2 3 4 kere de buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buraya sonra sıralaya. Ondan sonra buraya bitene kadar tıklayacaksınız. totem gösterdim şu an. Kesinlikle gerçek. Böyle tam ortasına tıklamanız gerekiyor. İsterseniz Butterfly'la falan da yapabilirsiniz veya makro açıp. Evet, evet, geliyor, geliyor. Son iki saniye kala çekin elinize. Poh gibi. Ne, neyle üretiyordun ki? <gülüyor> Alternatifin var. Ha şey. Hmm, boru yerine mi? Aynen. Boru yerine şey kullanıyor. Plaka mıydı? Neydi? Ha 3'e 12 diyordun. Şimdi. Şimdi ne yapıyorsun? 12 boru, 3 plaka. 12 boru, 3 plaka. 3 güçlendirilmiş plaka. 56 şey. Şimdi ben bunu da birazcık bekleteceğim. Çok ihtiyacım yok çünkü. ne anlatıyor bu reklam ya Bak yine geldi şu fabrikaya ya ya yürü git Hadi bakalım. Son 90 değil. Neyse hesaplamayayım, şimdi üşendim. Bunlar elde üretilmediği için böyle yapacağım. 24li 2 yerine 12,5 üretecek dakikada. Biraz ağzına tüküreceğiz bütün her yerin ama. Birazcık hızlandırmanın zamanı gelmiştir. Bak uçuyor üretim şu an. 65 megawattı görmediniz. Zaten bir tane kullanıyor bu. Asıl kiriş önemli bizim için. Onu da atarız zaten. Bir şey olmaz. Hadi son 90'a kasıyoruz. Şu an ne yapıyoruz? 800 500 900'e çıktı. 632 mega megawatt megawatt saat. Megawatt saat. Tamam. Şu anda burası kendini iyi hissediyor. Hadi bakalım. 50... Şimdi bunun, buna kaç dakika kaldığını hesaplamak istedim de, üşendim yine biraz daha. Bitecek inşallah. Bam. Bu da iki üretiyor garip dakikada. <gülüyor> ha o beşet çıkartıyor dakikada. Doğru. Anlıyorum. Hadi. Hadi yetişin bakayım yiyorsa. Hadi ya, algıla. Bunlar zaten 15-15 getirip kullandıkları için bir sıkıntı yok yine. Şu an bütün rezervimizi tüketiyoruz bunu hızlı üretmek için. Şimdi senin nasıl yapacağım? Üretim durumumuz nasıl? Tüketimimiz iyi de... Bu fabrikaya bir daha bakmayacağım. 60 kullanıp 15 üretmek gibi bir mallık var bunlarda. Bu da dakikada 30 falan kullanıyor. Bence mükemmel. Şimdi seni hop üretmeye devam. 46 48 Son 2'yi ürettin. Hop kapattım hemen. Yükleri de verelim. Geri versen onları bana. Son ikiyi de aldığımıza göre... Artık gidip tükürebiliriz onları oraya. Hadi geçelim şimdi. Şimdi en sevdiğim kısma geldi. Uzay atansörünü başlatacağım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada gelecek bölüm başlatacağım onu. Çaktırmayın. Bu bölüm artık yoruldum ve gelecek bölüme konu çıksın oğlum. Atıyorum. Evet, o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.